82, 82, 83 yaşında ne olacak anam? Eve evvel ne oluyordu? evvel iki görücü geliyordu, istiyordu. Hindiki gibi tanışılmıyordu. Onlar geliyorlar, söz alıp gel diyordu da düğün oluyordu işte öyle. Hindikinden gibi bir arada gezmiyordun, gördün mü kaçıyordun sıfır sıfır. Ne için anam? İşte böyle. Geldik ne edeceğiz? Kim yok, kimse yok. Tutunduk dik. Bağ dik dik, onlarla uğraştık ne işe İşte öyleler bakın da de gittik. Kaç kardeşsiniz Savat teyze? Üç, üç, iki kız bir oğlan. İki kız bir oğlan. Biri burada kızındı, biri ançalarda. Onun da, işte böyle. Ne işler yaptınız annenin evindeyken kızlar neler kızken nelerle uğraştınız? Nelerle uğraştık, o zaman tütün yoldu. Pah çapası. Pamuk yıkaydık, pamuk topladık. Onlarla uğraştık yavrum. İplik çıkayı vardı, dokunma alıcı vardı. İplik elirdik, dokunma dokurduk. Onlar ederdik. Hömüzün başka zanatın var bizim. Bır bayır. Ne için ona? Kaç yaşında evlendin? 15 yaşında. 15'i doldurumadı da daha da. Buraya geldikten sonra geldik rükeh olduk. İki acağı bura. Düğünün nasıl oldu Havva teyze? Nerede gördün Mustafa amcamı veya o seni nerede gördü? Beni? <gülüyor> o beni nerede görecek? Şimdi ki kızım evvel işte diyor evvel iki kişi aracı oluyordu, alam malam, satam satam, öyle oluyordu. Öyle oldana oldu ona. satı, bilmiyon. Annem benim ölmüş, annemin nasılydığını bilmiyon. E babam vardı, babamla evlendi. İşte o annemle ile vakıtı geçirdik. Bilmiyon annemi, bilmiyon ben. Bilmiyon ana. İşte böyle. Nasıl? Mustafa amcayla geçiminiz nasıldı? İyi geçinir miydiniz? İyi geçinirdik, çok geçinirdik. İyiydi, iyiydi. Yattı, yanır olsun. İyiydi. Hiçbir birbirimiz, arka ışığımız, arka olmadı. Olmadı. Öyle vakata geçirdik işte. Ondan sonra da gitti kara toprağa, yattık. <gülüyor> i̇şte böyle oldu kızım. İçim işte bunlar. Kaç çocuğum var Hava teyze? Neler yapıyorlar? Biri İçmişir'i de mefat etti, hepsini aldık geldik burada. Çocukları da İzmir'de. Kız da geldi Denizli'de. Bir de kızım yine mefat etti. İki kızım, bir oğlum vardı. İşte bunlar bizim, ne olacağına. Alfaklarda genelde kepenekçilikle uğraşılıyormuş, yaptınız mı siz de? Biz yapmadık ona. Hepin erkeçlik yapmadık biz. Onu bir başka böyle bir edenler oluyordu. Onun yanlarında çalışıyorlardı. Onun yanlarında çalışıyorlardı. Bağ mı yaptınız? Bağ tarlayla mı uğraştınız? Bağla tarlayla uğraştık. Bağ tarla, tütün, pamuk bunlarla uğraştık. Ona. Şimdi nasıl geçiyor zamanın? İyi geçiyor, ne olacak? İyi geçiyor yalınızın işte evde girip çıkıp durun yalınız ne işe? Görebiliyor musun işlerini? Konum koşu görmediğimi gönçülerim görür veriyor. Görür veriyor Allah gönçüler görür Kız geliyor diyor. Dün burdalarıdı. Öbür gün geldiler dün gittiler. Böyle, böyle. Hacı'ya gittiniz mi, dedem vefat etmeden önce? O zaman gidemedik. Oğlan hasta oluyordu, gideceğiz diye şey ettik, gidemedik. E, o öldükten karede, iki sene, iki sene oluyor mu, kan ölemeyeceğim, iki sene oluyor yalım. Bizi şey çıkmadı, yazıldım ben, çıkmadı. Yedi sene bekledim. Çıkmayacak bu diye. Ömrü'ye gittim. Ben Ömreden geldim. 2 ay sonra hacım çıktı bu yolda. Bir yolda hacıya gittim çocuklarla. Gittim hacıya da gittim. Alfakların eski adetlerinden neler söyleyebilirsin? Neler yapılırdı adet olarak burada? Mesela şimdi o adetler yok eski adetler. Ne yapılırdı düğünlerde mesela neler yapılırdı? Düğün nerede ne yapacak kızım? Üç gün ekmeği yedik, kaka dedik, konum konum toplanırdı, üç gün ekmek olduk, yığınlar yığın, odan kere ne olurdu? E bir oda kına gece soludu, düğün oludu, davulla düğün oludu, atla koşardı, öyleydi. Sen neyle gelin geldi? Ben neyle gelin gelceğim atla, hindi <gülüyor> gibi <gülüyor> Naneyim beni aşağıdırdı. Atla, atla geldim. Nihi geldin geleceksin anam. Atla geldim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam mı anam? Gel tamam.